Evet herkese merhabalar. AKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tercihler ne zaman başlar? Çok sık sorduğunuz e, sorulardan e, birisi bu arkadaşlar. Evet biz de bu soruları Çetin hocama e, soracağız. Çetin hocam AKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Evet, e, Değerli arkadaşlar, KPSS sonuçlarımız ÖSYM'nin e, açıkladığı sınav takvimi çerçevesinde 17 Mayıs tarihinde açıklanması öngörülüyor. Tabi bu ÖSYM'nin e, tasavvurunda olan bir konu. Onların açıkladığı takvim bize 17 Mayıs'a işaret ediyor. Tabi bu süreç uzayabilir, ilerleyebilir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama şimdilik 2022 sınav takviminde EKPSS sınavımızın 24 Nisan pazar günü ve sonuçlarının da 17 Mayıs tarihinde açıklanması öngörülüyor arkadaşlar. Yani bir hafta sonra mı? Kaç gün sonra açıklanıyor sınavdan? Hocam 24, 6 gün o Nisan'dan alsak 17, yaklaşık 3 hafta içinde açıklanması gerekliliyor. Peki sonuçlar açıklandı. E, evet. Tercihler e, ne zaman başlıyor? Yani orada bir, nasıl bir yol izleniyor? Şimdi hocam orada da e, devletimizin e, normal atama takvimi devreye giriyor. Evet. Geçmiş dönemlerdeki uygulamaları dikkate alırsak ya da öngörürsek bu pandemi sürecini ayrı tutuyorum tabii ki. Onu e, ayrıtmak lazım. Tamam. Bu süreçten önceki durumlarda genelde e, Haziran döneminde, Haziran-Temmuz döneminde ilk tercihler alınıyor hocam. Ee, bu da mesela böyle bir şey olursa 2022 e, ikinci tercihler diye geçecek. Çünkü ilk tercihler sınavdan önce alınmıştı biliyorsunuz. E, bu da 2022 ikinci tercihler olarak e, Haziran-Temmuz döneminde bir atama e, gelmesi kuvvetle muhtemel geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarak söylüyorum bunu. Ama tabii ki süreç nasıl işler e, onu da e, takibinde olacağız göreceğiz inşallah. Peki Haziran, Temmuz'dan sonra e, bir ikinci e, tercih ne zaman olur? Mesela yıl sonuna doğru e, olur mu? Yani ikinci Hocam e, no, normal şartlarda yılda iki sefer atama yapılıyor. EKPSS puanına dayalı. Yani bu mevzuattaki e, şeyi söylüyorum ben. Mevzuatta diyor ki e, yılda EKPSS'e dayalı iki atama, iki merkezi atama uygulanır hocam. Bu merkezi atamalar işte birincisi Haziran-Temmuz, ikincisi de genelde Aralık-Ocak döneminde gerçekleşiyor. Ama bu merkezi atama haricinde artık biz de biliyoruz ki bu EKPSS puanına göre yerel atamalar, yani bakanlıkların kendi bünyesindeki atamalarda EKPSS puanına göre yapılıyor. Bir diğer hususta 4T statüsündeki işçi personel yani sözleşmeli personelin alımında da Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeye dayalı söylüyorum. EKFPSS puanına göre e personel alımı gerçekleştirilecek. Yakın dönemde bunlar da olacak. Yani bu dönemden itibaren aslında 2022 EKFPSS bizim için e dönüm noktası diyebileceğimiz bir e durum. Daha önceki uygulamalardan farklı atamalar da gerçekleşiyor. E artık arkadaşlarımızın da bu sınava bu konuda ehemmiyet göstermesini e istiyorum hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.